faktörler nedir? İşte o kolajen yapı bozuklukları onlar çok bir sürü evet. e, enzim eksikliklerinden tutun da evet. e, çeşit çeşit genetik bozukluklar da mesela aile bireyleri arasında evet. yaygın olan hastalarda bunları da araştırmak gerekebilir. Onlar tabi e, genetik ve immunolojinin konuları o bizim konumuz değil. Peki e, kilo dediniz hocam kilonun da fıtıkta zarar var mıdır?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 yapıların genişlemesi ve oradan bağırsakların sıtıklaşmasına sebep olabiliyor. Kilonun o şekilde bir etkisi var.